Geçen yıldan kalan tüm ürünlerimiz elimizde kalmıştır. Allah'ın mağduriyetini yaşıyoruz. Bazı ürünleri iade veremedik bile. Bunlar hepsi çöp olarak tekrar atılacak yani. Çünkü 7 aydır çalışmıyoruz. Mart'tan bu yana pandemi dönemi sürecinde kantinlerimiz kapandı. O yüzden hepimiz yani mağduruz. 8 aydır kapalıyız zaten. Bizim kiramız var, bakkurumuz var, SSK'mız var. Yani dediğim üzere yani bayılmaktırız yani. Şu anda devletten bir en azından bir destek bekliyoruz. 13 Mart'tan itibaren okullarımız kantinlerimiz kapandığından dolayı biz bunları firmaya sunduk. Firma bize geri iade olmadığını, biz bu ürünleri geri alamayız açtıktan sonra, kutudan açtıktan sonra geri iade alamayız ki bundan baya baya mal yani elimizdeki kalan ürünlerin hemen hemen yüzde seksenini biz yani çöpe attık yani kalan yüzde yirmisinde de biz de ona göre e, bugün yarın açılacak bir hafta sonra açılacak o şekilde şu anda bazı ürünler tarihi geçmediği için bekletiyoruz ama buna da büyük bir ihtimal ilerlediği sürece onu da çöpe attacağız yani o anlamda yani biz vergi mükellefiyiz. Bizim vakur çalışıyor, sesek arkadaşlarımız var, kiracı arkadaşlarımız var. Bunlar hep böyle kalmış. Bu süreçte yani çocuk eve getirecek ekmek bile bulamıyor artık. Yani niye bulamıyor? Ne devletimiz ne bir karar vermiyor okullarla ilgili. İşte bu süreçte açılacak çocuk herhangi bir iş yapamaz, bekletiyor. Gidip e, her hafta 10 günde bir okuluna gidiyor, temizliğini yapıyor. Ha bugün, ha yarın açılacak. Hiçbir işte yapamıyor. Yani o şekilde bayağı yani. Artık yani dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim de ailevi sorunlarımız var, şeyimiz var, çocuklarımız var. Yani onunla ilgili biz geçim sıkıntısı çekiyoruz. Biz şu anda yani bayağı bayağı geçim sıkıntısı çekiyoruz yani. 6 aydır var arkadaşlar daha kirasını vermeyen arkadaşlar var. En son dün arkadaş yani neredeyse valiliğin önüne gidip artık çocuklarını oraya atacak şeye gelmişiz yani. Değerli gücümüz kalmadı. Şu anda merkezde 83 tane kantinimiz var. İlçeleri de katarsak 120'yi buluyor. Bir aileyi vur yani 6'ya vursan yani nereden bakarsan 2000'i vuruyor yani. Evet bu konuda yani en azından e, biz devletimizden yani en azından bize bir destek e, yapmaları gerekiyor yani baya mal yani en azından bize SSK'mız çalışıyor vergi vergi bir kellefiz işvereniz biz işvereniz yani bu gördüğün kantinde altı eleman çalışıyor altı eleman işvereni var şeyi var bak var bunlar hiç Şap şey yapmıyor yani biz genel basında da, değil gelen basında da Ankara'da yine çıktık ee, Ankara genel basında genel başkanımız yine bir konuşma yaptı bununla ilgili. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz yani biz Türkiye çapında hemen hemen bütün illerde bizim odalarımız var, e, temsilcilerimiz var, bunları çıkar genel basında açıklamaları yapıyorlar. Şu anda devletten bir destek bekliyoruz. Başka çaremiz yok yani. Sesiniz duyulmuyor acaba? Yeterince duyurmaya başlıyoruz. Yani il bazlarında mesela bugün Elazık olsun, Malatya olsun, Urfa olsun yani Türkiye'nin hemen hemen her 51 ilinde bizim odalarımız var, sendikalarımız var, biz sendika'ya O yüzden yani sesimizi duyurmaya çalışıyoruz yani duyurduk da diye ama devletten bekliyoruz abi. Ben Ayşe Kılıçvuran. E, kantin işletmecisi 14 yıldır bu işi yapıyorum ayrıca e, kantin işlem sendikası il temsilcisi e, mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz devletimize rica ediyoruz ve duysunlar bizi artık kemik, e, bıçak kemiğe dayanmış bir durumdayız kantinci arkadaşlarımız çok mağdurdur evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var e, lütfen devlet, devletimize sesleniyorum sesimizi duysunlar Bayağı mağduruz. Sekiz aydır kantinler kapalı, okullar kapalı olduğundan dolayı. Arkadaşlar çok mağduruz, hepimiz çok mağduruz. Kaç çocuk sahibisiniz abla? Ben iki çocuk sahibiyim. Evet, nasıl geçindiniz? Bu süreci nasıl atlattınız? Biraz ee, kredi, mi? kredi çekiyoruz. Ha, kredi çekiyoruz. Özel bankalardan kredi çekerek. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Evet. Nasıl? Biz bunun net bir şekilde öğrenmek istiyoruz artık. Çünkü... Ee, işkur kur hani başvurmak istiyor çocuklar ama kantini açılacak diye ona da iş, e, başvuramıyorlar. Biz devletimizden bunu bekliyoruz. Bize kesin bir net bir bilgi versinler. Kantin bu tarihte açılacak. En azından biz de başımızın çaresine bakalım. Bizim şu an bakurlar işliyor. Vergiler işliyor. Okul kapalı olmasına rağmen vergilerimiz işliyor. Devletimizin bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Ve kesinlikle bekliyoruz. Devletimiz duyarsız bir devlet değil. Duyarlı bir devlet. Ama lütfen kantincilerin de sesini duysun artık istiyorum. Önce abi. Ben Ali Kılıçdaroğlu, kantin işletmecisiyim. Ve aynı zamanda kantinlerinden başka birisiyim. Bizim sormamız çoktur. Türkiye'de sanki günah keçisi kantine diye gösteriliyor. Sokaklar serbest, okullar yasak. Türkiye'de en sağlıklı yer bence okuldur. Çünkü haftada, ayda dört sefer denetleniyoruz. Hem milli eğitimden denetleniyoruz. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan denetleniyoruz ve aile bilgilerinden denetleniyoruz ve kendimiz kendimizi denetliyoruz. Ve ona rağmen biz sağlıklı değiliz. Sokaklar niye sağlıklı? Caddeler niye sağlıklı? AVM'ler niye sağlıklı? Bence burada sistemde bir yanlışlık var. Çünkü Türkiye'de her platformları biz görüyoruz, katilciler günah gibi gösteriyor. Yasaklı bir durum olduğu, tüm Türkiye'deki tüm basın katililerine zarar gidiyorlar. Ama kastelik bir iç yüzünü ve doğrusunu göstermiyorlar. Bir, ikincisi biz kendi çocuklarımıza yedirmediği şey başkasının çocuğuna yedirmeyiz. Ve çocuklar biz dert ortağıyız. Ağlayan çocuk önce bize gelir. Aç olan çocuk önce bize gelir. Sıkıntısı olan çocuk önce bize gelir. Biz, biz de aynı bir psikolog gibi çocuklar yanında. Çünkü olan dertlerini en iyi dinleyen dinleyemizin Öğretmenle anlatamadığı şeyi bize anlatıyor. Bu birinci yetken. İkinci yetken biz yedi aydır kapalıyız ve mağduruz. Şu anda Siirt'te sadece 80'e yakın okulumuz var. Elçelerle beraber 150 okul oluyoruz. 7 aydır çoğu arkadaşımız evine ekmek götüremiyor. Çünkü ortada bellisizlik var. Ne yapacağını bilmiyor. Yarın açılacak, o bir gün açılacak. Bunlara kiralar yükleniyor. Bunlara yakıt parası yükleniyor. Bunlara elektrik parası yükleniyor. Ve aynı zamanda kredilerle ve banka kartlarıyla geçinmeye çalışıyor. Her, herkesin evine hususluluk var. Çünkü... Yani en zor şey belirsizliktir. Yani en azından bizim de bir Türkiye vatandaşı olarak bir haklı, bize bir destek vermesi istiyoruz. Şöyle bir şey olabilir, mesela okular açılmayacaksa bize iş kurdan tüm kantinciler bir iş imkanı sağlayabilirlerdi. Her kantinci kendi okuluna verip geçimi sağlayabilsin. Çünkü insanların gelir şeyi yok. Yani insan ayrımı yapmıyorum. Bugün bir sürü yeri insan bile bizden daha değerliyse biz niye yaşıyoruz? Onların belli geliri var. Bizim çoğu arkadaşımız... Bakurunu yatıramadığı için, sesefasını yatıramadığı için sarıftan da yakınlamıyor. Ve hastaneye gitmeye bile korkuyor. Çocuğunu mama almayan çok bir kantici arkadaşımız var. Her bir kantici, nerede makarsanız 3-4 tane çocuğu var. Bunu bir çarpın, insan mağdur oluyor. Elektriği kesen kantici arkadaşımız var. Evin bir götürmen kantici arkadaşımız var. Hatta çıkıp da dışarıda, spor da yok yaptıktan, belediyeciler kovaladığı kantici arkadaşlarımız var. Çünkü dünyanın en zor şeyleri işsizlik ve dünyanın en zor şeyleri de belirsizliktir. Devletimize destek vermesini istiyoruz. Bakırlarımızda olsun, sigortamızda olsun, çocuklarımızın sağlığı için olsun. Yani bu nereye kadar gidecek bu? Hı -hı.